Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Daha önce hatırladığınız üzere 1000 lira altı 2 tane telefon incelemiştik. Bugün biraz daha bütçeyi artırıyoruz ve 1000 ile 1500 lira arasında 2 tane telefon bulduk sizin için. İstersen sen kendi telefonundan başlan Benim aldığım telefon TCL'in L7 modeli. Bunu 1200 liraya aldık. Yani internette de en pahalı e bulursunuz öyle bir fiyat bandında. Benim telefonda biz 1200 liraya almıştık. Ee, aşağı yukarı benzer bir telefonları incelemek istiyorduk. Ama bugün fark ettik ki telefon 1500 lira olmuş. Artık bunun sebebini de siz bizden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bütçü olarak aşağı yukarı aynı telefonlar diyebiliriz. Tabi bir fiyat farkı olduğu arada ama genel itibariyle kullanım düzeyi olarak aynı telefonlar diyebiliriz. İstersen benimkinden başlayayım biraz. <Gülüyor> Melih başlasın. Ben uzaklaşıyorum buradan. Şimdi zaten fiyatından da tahmin edersiniz ki bize pek de bir şey vaat etmiyor bu telefonlar ama yine de bir kabataslak bir sayalım. 5.5 inç HD plus bir ekranımız var. 18.9 display'imiz var. 4 çekirdekli bir işlemci olduğundan bahsediyor. 32 GB depolaması ve 2 GB RAM'i var. Hoşuma giden kısım 3000 mAh bataryası var. Bunu şimdi ne kadar eriyeceğini videoda göreceğiz zaten. Ve Android 10'la geliyor. Android 10'un Go Edition ile geliyor. Evet şimdi telefonu elimize aldık. İlk baş biraz tasarımından bahsedelim. Tam full lastik bir kasa zaten. Aynı zamanda çıkabilen bir kasa. Şöyle direkt çıkarabiliyorsunuz. Burada bataryası var. Gayet eski sistem tatlış bir şey. Çift sim kart girişi var. Telefon açıldı. Yani telefon ekranı 5.5 inç ama sanki daha ufakmış gibi bir izlenim veriyor aslında. Menü geçişi bana şaşırtıcı derecede akıcı geldi. Şimdi kamerasıyla başlayalım. Kamera olarak arka kamerada 8 megapiksellik bir kamerası var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamera var. Arka kamerayla direkt şu an bizi çeken Mami'yi bir çekelim. Teşekkürler. Fotoğrafa ulaşabilmek için biraz zorlamamız gerekti. Şimdi de ön kameraya bakalım. Biri bir tık daha iyi, diğeri biraz flu kalmış, hem de düşük pozlama kalmış. Ama o yani, telefon için zaten beklediğimiz bir şey. Şimdi bir YouTube'a girelim, ekran kalitesini bir görelim, aynı zamanda hoparlörlerini bir görelim. Ya yine böyle hani çalışıyor mu çalışıyor ama ufaktan bir teklemeye başladı. En yüksek çözünürlüğünü alalım. Şimdi görüntü kalitesi olarak 1080p'yi veriyor, bu güzel bir şey. 1200 liralık telefonun ekranı için yine de fena değil. Şimdi biraz ses verelim, fulledik sesi. Şöyle bir duyalım, e şimdi ses içinde... Şimdi konuşmaya geçelim. arkadaşlar. Bize dönüş olarak gelecek mesajı bekliyor olacağız. Mesaj yani bununla dışarıda hiçbir şeyi duyamazsınız. Şimdi görüntülü konuşmaya geçelim. Alo. <gülüyor> Koray niye? Koray niye sana dalacakmış gibi bakıyor? Koray niye? Koray niye? Koray. Sesim geliyor mu? Böyle yarım yarım geliyor Meli. Meli. Çünkü şu, şu güzelliğe bakar mısın? Abi peki şöyle yakın konuşsam şu an geliyor mu? Görüntün donuyor Meli. Görüntü donuyor. Görüntü nasıl? Çünkü ben bile buradan şu an yani, Bir şey söyleyeyim mi? Kötü gelmiyor buraya. Gayet iyi geliyor. Ama büyük ihtimalle internet alıcısı Kısa da biraz... Bence kötü değil bu arada. Hoparlörden dolayı çok yarım yamalak alıyorum. Yani düşük geldiği için ama kopukluk yok. Donuyor ama... Evet şu an bayağı dondu. Fena değil diyecek mi? O bayağı dondu. Atı gitti şu an. Yani görüntülü konuşmamızda böyle oldu. Yapabiliyor musunuz? Yapıyorsunuz ama tabii çok fazla kasma, donma oluyor. Bu arada bir buçuk dakika kadar sürdü. Görüntülü konuşmamız bu süre içinde telefon bayağı ısındı. Ya zaten telefon size devamlı bunu kullanmayı vaat etmiyor. Ama en azından yapılabiliyor mu? Yapılıyor, yani biz Merdan'la anlaştık. Ben şimdi burada biraz çok sesten bunu aldım, içeri geçeceğim, kanepede devam edeceğim, oyun kısmını da orada görelim. Şimdi sıra bende arkadaşlar, benim elimde de DOGE X95 adında bir cihaz var. Dediğim gibi bunu 1200 TL'ye almıştık ama şu an fiyatı 1500 lira. 2 GB RAM'i ve 16 GB dahili depolaması var. Şöyle bir sıkıntı var, ben bu telefonu açıp kurdum zaten ama kutusunu olabildiğince kapatmaya çalıştım. Şöyle bir kılıf içinde geliyor kılıftarken kutu içinde. 13 megapikseli 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 3 tane kamerası var. Ön kamerası da 5 megapiksel büyüklüğünde. Şimdi burada ufaktan bir kutuda ne olduğunu göstereyim. Şu çok iyi. Hani vardır ya bunun bir tarafını açarsın ekranı yapıştırırsın, diğer tarafını çekersin. Açtım, çektim ama ekranı yapıştıracağım şey ortada yok. Yani bunu da herhalde ayıp olmasın diye göndermişler de ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Merkezi bir servisi varmış. Bu arada şöyle ilginç bir durum var. Doge ile ilgili. Tasarımlarını arkadaşlar İspanya'da yaptırıyorlarmış. Biraz poco havası veriyor aslında ama gerçekten İspanya yaptırıyorlar Hatta Designed by Doge in Spain yazıyor. İçinde şöyle bir normal klasik USB Android bir şarj aletimiz var. Burada da bataryası var. Şöyle bir şey diyor. Bunlar dışında bir şeyle şarj edersen telefonda sıkıntı olur. Garanti kapsamına bile girmez diyor. 4.250 mAh bir bataryası var ama 10 Watt da şarj oluyor. 10 Watt. Ben bunu sabah 10.30 gibi şarja taktım. Saat şu an 17.37 şarjı %78. Bunu bir gün kullanmak için iki günde şarjda tutmak gerekiyor. Bu yüzden burası bir eksi puan. Net bir eksi puan. Şimdi kutuyu bir kenara koyalım. Telefonumuzu elimize alalım. Bir şöyle seri YouTube'u açalım. Yani ekran 1200 liralık bu yüzden 1080p kalite bile vermiyor 720p ama bu fiyata yani şükredin diyoruz. Şöyle bir tıklıyorum. Ufak tabi bir gecikme var. Evet bayağı bir kasarak ilerliyor. Normalde biz videoları 4K çekiyoruz ama 720'den öteye taşımıyor kral. Bayağı yağlı boya gibi bir görüntüsü var videoların. Bir tane de müzik açacağım ama çünkü iki tane buraya hoparlör niyetine delikli nokta koymuşlar. Delikli nokta neyse artık işte. Yani iPhone'dan ince bir tasarım şey yaparak şöyle bir telifsiz müzik açayım. Bu videoda birçok açıdan fiyat üzerinden gideceğim. O yüzden bence fiyat için okey diyebiliriz. Benden not alıyor yani, tamam notunu alıyor. Şöyle bir kamerasına bakalım. 5 megapiksel ön kamerası var. Mami bana bir poz ver, bir fotoğrafını çekeyim. Mami poz seçiyor şu an, Normal <gülüyor> alabiliyor mu? Bir de video çekeyim şöyle. Şöyle video performansını da görmüş olun bir yandan. Yani biraz karanlık çekiyor tabii ama... Şöyle ışığını kısıp açabiliyor muyuz, bakayım bir. Oo, gel gel Meri. Şöyle bu ışığını kıstık, bu karanlık modumuz. Aydınlığa bak şimdi. Tam bir sırlar dünyasına giriş yaşanıyor burada. Kaydetmesi de bir müddet sürdü. Beauty diye bir şey varmış. <gülüyor> Modu var. Şu fotoğrafa bakar mısın? Ne olur dur. Bu ne hocam? Hocam bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Melih ben aramıştı. Ben de şimdi Melih'e iadeyi arama yapıyorum. Melih'ciğim içeri giden misin senden rica etsem? Şimdi Melih'e bir görüntülü arama yapacağız. İçeri gitti kendisi. Melih'i arıyoruz. Ben kendimi kasarak görüyorum. Hah. Melih. Hesap makinesi gibi. <gülüyor> Gerçekten mi? Ay yok şimdi topladı, şimdi topladı. Güzel, şu an güzel. Şu an geliyor mu? Geliyor, geliyor. Peki bir şey soracağım. Elim sende akıcı mı? Yok, değil. Bir arka kamerayı alıyorum. Beni böyle gör bir de. Şu an nasıl görünüyorum? Göremiyorum. Nasıl göremiyorsun ya? Görmüyor muyum? Siz de mi görmüyorsunuz beni arkadaşlar? Ben bile kendimi dolmuş olarak görüyorum, şuna bak. Hey. Bu ne ya? Tamam Melihet, teşekkür ederim. Evet, görüntülü aramamız da bu şekildeydi. Şimdi oyun testiyle devam ediyoruz. İki tane oyun indirdik. Biri PUBG, biri de Temple Run 2. Şimdi direkt PUBG ile başlayalım. Telefonun şarjı %87 bu arada. Biz başladığımızda daha yeni şarjdan çıkarmıştık. %98'di. Biz oyun kısmına gelene kadar %87'ye geriledi. Evet, şu anda uçak da başladı. Aslında fena değil. yönlendirmekte de çok zorlanıyorum şu an. Yani oyuna girdiğimizden beri aslında kasıyor. İlk andan beri kasıyor. Biz de birkaç rakip öldürdük ama onları da çok zar zor yaptık. Yani gerçek bir maçta bunları asla yapamazdık. O yüzden bununla daha fazla vakit kaybetmeyelim bence. Temple Run'a geçelim. Orada daha iyi bir performans göstereceğine inanıyorum. E, Temple Run biraz daha seri açıldı. Bakalım yönlendirmeler çalışıyor. Sıkıntı yok. Zıplamada bir sıkıntı yok. Sağa sola gitmede bir sıkıntı yok. E şimdiye kadar kasma olmadı, Et sıkıntı yok. Tempo duran sıkımsız çalışıyor ya. Evet arkadaşlar, şimdi oyun testlerimizi bitirdik. Telefon kesinlikle rekabetçi oyunlar oynayabileceğiniz bir telefon değil. Şimdi de Google haritaları bir deneyeceğiz, ufak bir tur atacağız arabayla. Ben şimdi onun için dışarı çıkıyorum, Merdan da oyun oynayacağım. Melih navigasyonu denemek için ofisten ayrıldı. Ben de oyun oynamak için bizim bu oyuncu koltuğumuza oturdum. Şimdi sıra bende. Ben PUBG'ye bir tıklıyorum. Şu an ne kadar sürede açılacak bunu göreceğiz. Bakalım, bekliyoruz. Tıklaması da biraz sürdü, bunu fark etmişsinizdir zaten. Ve siyah ekran içinde güzel. Tencent Games'i gördük en azından. Bu arada güncellemeye biz video başlamadan 5 dakika önce attım. Oy! Sesi... Nelik'teki telefondan bir parça daha iyi gibi bu arada. Bunu söylemem lazım. Evet, biz lobiye gelene kadar zaten süre bitmiş. Evet, şöyle bir uçağımızı görelim. Klasik. Hiçbir şey görünmüyor. Allah aşkına şu arabaya binince ne olacak? Şu an yürüyoruz arkadaşlar. Evet şu an dibe battık ama hala yürüyoruz. Şimdi hemen AKM'yi bulduğumuz gibi hemen adam aramaya başlıyoruz. Ya oyunun bu arada başlangıçta berbat başladı gördüğünüz gibi. Akıcılık olarak yani 1200 lira diyorum. Evet ölmek isteyen arkadaş buradaymış. Hemen kendisine yardımcı olduk. Gel gel yok öyle yok. Hızlıdan bir run gireyim. Bu arada ben bunda akıcı çalışacağımı düşünüyorum. Ve koşu başladı. Şöyle bir seriden toplandık. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Yani aslında bayağı akıcı gidiyor. Süreklerimi hızlı alıyor, erken alıyor. Yani daha önce de söylediğim gibi ince bir yağlı boya havası veriyor oyun. Ekran dağılurusu komple yani telefon. Ama fena da diyemem. Yine de şöyle bir akıcılığa baktığımızda oyun bize istediğimizi... Kısa süre içinde veriyor diyebilirim. Telefonumuz bayağı bir ısındı, bunu biraz bekletmemiz gerekecek. Hem de şarja takayım bari çünkü zaten bir günde şarj oluyor. Melih navigasyonu çıktı, artık o ne zaman dönerse benim telefondan devam edeceğiz Evet arkadaşlar, şimdi bir gün sonrasında telefonun navigasyon testini yapacağız. Şimdi burada yakınlarda bir adres gireceğiz. Bildiğimiz bir adresi yazalım. Evet, yaklaşık 1.5 km uzaklıkta bir adres girdik. Şimdi burada yol tarifi istediğimizde şöyle biraz kastı ama bizi bozmadı gösterdi. Konumumuzu hazırladık, telefonu yerimize koyduk yavaştan yola çıkıyoruz. Aslında vermemesi gereken bir uyarıyı verdi. Evet şimdi bilerek yanlış bir yola girdim. Bakalım nasıl toparlayacak diye. Orada bize sağ dönüm demişti ama halbuki sağ dönülmez uyarısı vardı. Yani ben buraları bilmiyor olsam şu an aslında bana çok büyük bir hata yaptırmış olacaktı. Gidelim bakalım nereye çıktı. Ben bu yolu bildiğim için şey yapıyorum. Bak burada navigasyonda dümdüz gösteriyor değil mi? Bak bakalım dümdüz gidebiliyor musun? Evet. Evet şu an biz geri geri gitmeye devam ederken yeni bir yol verdi. Sola döndü ama şu an sol tarafında kanal var. 100 metre sonra Döner Kavşaktan ikinci çıkışa Hassasiyeti iyi. Ya evet şu an aslında çok. Yani doğru şeyi doğru zamanda söyledi aslında çok şaşırtıcı yani. Başta yaptırdığı hata hariç ki onda da bence yeni açtığımız için belki ısınmış olabilir o yüzden falan bir baga girmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında gerçekten yolu iyi takip ediyor yani. O hatadan sonra herhalde hatasını anladı ve gereğini yaptı kendi içinde. Bu kadar da zaten her telefonda oluyor yani. Arkadaşlar Melin olayı bitti, şimdi sıra bende. Bir turda ben gideceğim My 414'e kendi telefonumla. Bakalım bende sonuç nasıl olacak? My Via 414 park diyelim, aynı yer zaten. Bekliyoruz, tıkladım ve bekliyorum şu an. Evet, 2.4 km 7 dakika dedi. Biz en azından en yakın yolu göstermiş gibi görünüyor. Şimdi arabayı çalıştıralım önce. Şimdi ben çok navigasyon açtım ama ben zaten yolu ezbere biliyorum. Olay, navigasyonun bana ne kadar hızlı tepki verdiğiyle alakalı. Şu an ters yola döndüm mesela. Gidiyorum, navigasyonun umurunda bile değilim şu an. Ders yönde şu an 100 metre geldim. Yanlışlıkla istediğimiz yola dönemedik. Ama navigasyon yine fark etmedi. Şimdi fark etti. Sonra... Ya telefon kendi kendine hareketler yapıyor arkadaşlar. Sonra... Bak, vallahi gerdi beni yani bu telefon. Evet arkadaşlar, şimdi dönüşümüzü yaptık. Telefonlarımızla ilgili son bir değerlendirme yapalım istedik. İstersen kankam, sen başla. Şimdi ben bu telefonu aslında beğendim. Çünkü her şeyi 1200 lira, 1500 lira olarak değerlendiriyorum. Ve bu fiyat için bence gayet okey. Yani ben bunu son fikrim olarak söyleyeyim. Çocuğunuz vardır, işte okula gidecekler böyle alo desin diye. Bir de bir güzel tasarım bence fena değil çünkü yani kötü bir tasarım evet, yok. Ben tasarımını beğendim ama. İspanyol tasarımı bu arada. Alo, alo derseniz ufak bir sosyal medyada minik gezintiler yaparsınız. Bunun için gayet yeterli diyebilirim. Sen ne evet, düşünüyorsun? Aslında ben yani kendimden... Seninkinin tasarımını beğendim. Bir de ekranı daha büyük ya mesela evet. haritaya bakarken bu baya zorlaştırdı bizim işimizi. Hı. Denerken işte tam bir kere görüntülü konuşma yaparsınız veya sosyal medyada gezinirsiniz ama bunu her gün yaptıracak bir telefon gibi gelmiyor bana. Aldıktan böyle bir ay, iki ay sonra falan bence daha da sıkıntılı bir hale gelir. Ben bunu şöyle bir alternatif olacağını düşünüyorum. Yedek telefon olarak hani böyle ha. telefonu servise vereceksin bir sürek böyle alo alo demeye ihtiyacım var. Onun için alabilir, Alırsın bin liraya koyarsın kenara durur. Sence? ...sağlamlık konusunda ne durumdalardır? Bir iddian var mı bu konuda? <gülüyor> şöyle bir... Yani, Yok, çok yapmayın. Şöyle kamerada gözükür mü bilmiyorum. Oo. En ufak bastırdığım anda direkt şey içeri geçmeye başlıyor yani. Ben yine de senin de müsaadenle... ...bu telefonlara eşit bir sağlama testi yapmak istiyorum. Şimdi testimize geçelim seriden. <gülüyor> Önce bir bataryaları çıkaralım da ayaküstü patlamayalım burada. Diyelim ki bir masada oturuyorsunuz arkadaşlarınızla kafede. Su içiyorsunuz, eliniz çarpı su dökülecek. Şöyle yaptım. Arkadaşımı konuşuyorum, dönerken... Devreli de. Dedim ki aa neler oluyor burada. Telefonumu aldım. Açılacak mı? Açılır ya. Doge açıldı. Evet TCL de açıldı. Bu arada hava nasıl sıcaksa direkt kurudu telefonlar bu arada gerçekten. Ufaktan da bakalım nasıl çiziliyorlar. Şöyle bir önce bir düz. Vallahi hiçbir şey olmadı. Gorilla Glass mısın be kardeşim? Hafif böyle bir şey veriyor ama çok böyle bir etki olmadı aslında. Hiçbir çizik yok. Ama şöyle yaparsam. Evet, ufaktan bir oldu. Tamam, ikisinin de kasa zaten Allah'a emanet. Böyle görüyorsunuz. Bir de buna deneyeyim hemen. Gogen'in kasası daha iyi bu arada. Oo, Değil bu arada. Anında lafımı yedim. Şöyle bir likidliten daha deneyeceğim. Bir şey söyleyeyim, hiçbir şey olmadı. Şu çizikler az önce olmuş, hiçbir şey olmadı lan telefona. Şu aynı sertliği bununa deneyeceğim. Buna burada hiçbir şey olmaması çok şaşırdım. Bu ana çok bir şey olmadı. Yani bence okey Ama bir de düşürelim o zaman. Bakalım şimdi ne olacak. Bir de telefonlara şimdi bir düşürme testi yapalım. Önce bir cep mesafesinden düşüreyim bakayım. Mesela cebime koyarken şöyle boşa doğru. Bakalım ufaktan, hiçbir sorun yok. Bir de kulak hizasından, mesela şöyle telefonda konuşuyordum. Şu an Melih yok, eşim olmadığı için birisi omuzuma çarpamayacak ama... ...şöyle konuşurken... Üst üste düştüler bu kez. Ben bunu bir daha yapmak istiyorum çünkü arkaya doğru düştüler. Hemen seriden bir daha düşürüyorum. Buradaydık. Yine bir sıkıntı yok, şu an çalışıyor. Biraz daha bastırsam bükeceğim. Hatta bir de onu mu denesek? Bana bir Koray'i çağırasınız Koray'ı yanımıza aldık arkadaşlar. Önce bir eldiveni tak kardeşim. Sonra gözünü tak. Ya <gülüyor> acıktırdım ben. Canısı sağ olsun. <gülüyor> Buyur. Şimdi seç birini. Boş. Tamam. Senden yapmanı istediğim şey şu. Bunu böyle buraya koyuyorsun. <gülüyor> Buradan o güçlü kaslı kollarınla vermene gerek yok. Kuvveti vererek telefonu büküyorsun. Ama bir kuvvetini bir hesapla kardeşim çünkü bu telefonla hissin yapacağız. Plastik gibi bu arada. Bayağı ekranı ekranı her şey plastik. Buyurun. Duruyorum. Ayırım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Biraz büküldü ama ayağa hadi Haydi baba sen yaparsın. Hazır kırmışken bataryasını çıkar. Önce çıkarıp sonra kırmak gerekiyordu ama... Ben batarya alıyorum ha. Tamam dur patlama da. Patlamaz patlamaz. Garantisi benim. Evet, ilk cesedin için seni tebrik ediyorum. Eyvallah abi, kırıyorum. Evde kırabilir mi? misin? Kırarım bence. Şey Şurada yap. şöyle yap. Dur dur yap. yapma tam da korktum. <gülüyor> Yine aynısını yap ya bari. En azından şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ortak ya yani benzer bir kuvvet vererek yap ki hangisinin hmm. daha kolay kırıldığını tamam. da biz anlayalım kardeşim. Böyle koyduk mu? Nasıl bir denge kralısında. Bu çok daha... Şu an ses geldi bile bu evet. arada. Buyurun. Ekran gitti. Hiç basmadım şu an. Buray, oh, finishing. Finish mi? <gülüyor> Come on. <gülüyor> Şöyle göstereyim. Sana göstereyim. Şey biraz büküldü ama daha tam bitmedi bu abi. İstiyoruz... Aa, <gülüyor> kolay. Koray ne yapıyorsun? <gülüyor> ha, şimdi gitti. Evet, tam bir dik açıya doğru. Evet. Hangisi daha kolay kırıldı? Bu. Bu değil mi? Aynen. Artık... Tamam mı? Yeter, o. bırak çocuk. Yetmez! <gülüyor> Benim evimde şu an 3-4 parçalık bir telefon olmuş oldu. Evet. Koray... Ya, yeter be kardeşim ya. Yeter artık, yeter diyor. Bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Koray, teşekkür ediyorum ben bana yardım ettiğin için. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir, yorumlarda belirtilebilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki evet. videoda görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.